Merhaba arkadaşlar. Bu videoya hoşgeldiniz. Bugün sizlerle Hatay'a gideceğiz. Şu an sabahın 7'si. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an bir mola verdik. Annem ve babam şu an... Yatışı ile çıktılar. Ben de herhalde bir saat uyudum. O kadar sıcak ki hemen sıcak hissetmeye başladım. Ellerim öyle nemlendi ki. Tamam sıcak olsun olmasını da böyle sıcak görmedim. Saat şu an bir. Bahsettiğim öğretmen evine şu anda gelmiş bulunmaktayız uzun bir süreçten sonra. Ben bu yollardan çıkmayı daha çok seviyorum genellikle engelliler için yapılmış yollar var ya Şöyle şuradan bir kapı var Ve kapıda da tabii ki resepsiyon Ay çok sıcak ya yani anlatamıyorum Benim şurada bir dikkatim çeken bir şey oldu Bütün saatleri yani e, bazı şehirlerin saatlerini buraya yazmışlar Şurada herhalde bizim saatimiz şöyle görebilirsiniz şu an bir buçuk saat. Umarım bu sıcağa değer. Şimdi odaya doğru gideceğiz. Oda şöyle bir şey. Şuraya ben yaptım daha az önce. Şurada bir şey var. Şurada bir tuvalet var. Şuradan da çıkış kapısı. Çıkış Çıkış kapısı. <Gülüyor> Antakya ilçesindeki eski evleri, ev, evleri görüyorsunuz. Ee, burada eskiden yaşan, yaşanan evler ve e, hepsi birbirine çıkıyor. Duvarlar oldukça eski ve burada hala da yaşayanlar var. Hatta bazıları satılık, kiralık da var. Ee, şöyle bir etrafı göstereyim. Gidin, sokaklarda Zaten aşağı inerseniz ana caddelere çıkarsınız Kaybolmazsınız yani Kaybolmak şeyiniz var Aşağı inin caddeye çıkarsınız Bir şey, bakabilirsiniz. Burası Antakya'nın en eski sokaklarından birisi. Kremitle Cami Sokağı diye geçiyor burası. Burada çeşitli mozaik yerleri var. Mesela birazdan göreceksiniz. Bak burada evler tip gibi. Hep yani eski Antakya sokakları. Yani kentsel dönüşüme geçecek. Az kaldı. Mesela şu, an yürüdüğümüz yolun 100 metre ilerisinde yeni bir tarihi eser yer var. Yani Antakya'da sürekli hamam çıkıyor nedense. Daha farklı bir şey bulamadılar. Ben orada çektim. Burada hakkında kaçak bölüçekimde burada bu duvarlarda çektim. Oralar yani bizi buraya mecbur. Eski mesken mi? olduğu için mi yaptırmıyorum ha? yok. Ya istersen evlice. yaptırabilirsin. Merakçı Adam diyor ki aynı şekilde eskisi nasılsa o şekilde yaptır. Yani minisel veriyorum sana. Sen yaptığın sana yani, normal bir 50 binarı bin çağırma. bin lira. 50 bin lira misal sen yaptığın sın. Ama devletin istediği evet, bir şekilde yaptırdığın şey. zaman çek, 300 bin liraya yapılıyor. Çek canım, çek, çek. Hadi rahat ol, çek. çek. <gülüyor> Sersem devam eden mi çekti sen mi? <gülüyor> Böyle bir omuz, boyun bağı, omuz şalı, baş hmm. örtüsü olarak kullanılabilen bir ürün elde Bu ise ipeği olarak geçer, bu kelebek kozayı terk ettikten sonra. Ki ipeğin ilerle inceltilip, tahta dokunma tezgahlarının dokunmasıyla elde edilen hmm. İkisi de saf, içinde hiçbir karışım yok. El er dokunması. Pişirici sıcağının yanında şunlar çok iyi geliyor. Hele burası gölge olduğu için sadece rüzgar vuruyor. Yani bir nebze olsa da rahatladım. Evet şu an müze girişinin oraya doğru gidiyoruz. Şimdi bazı tarih eserleri size gösteriyorum. Arkadaşlar şu an e, müzeyetlerin yanındayız. Ee, burası bayağı bir büyük ve genelde burada insanlar iki saat geziyor. Şimdi size şunu göstereceğim. Müze kaplamalar oldukça güzel görünüyor. Müze Hatay'ın Hatay Arkeoloji ümrümüzü isteye geçiyor, size gelip ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Şuan akşam oldu ee, En son ge gezdiğimiz yerlerden yürüyerek çok yorgun bir şekilde döndük Kendim yatağa attım biraz tabletle oynadım Tablete baktım falan filan ee, Şimdi saat şu an 9 Yemek yemeye gidiyoruz akşam yemeğini yemeye Vardı arada sabahca sıcaktan eser kalmadı Ama hala çok az bir sıcak var Çok iyi. Evet arkadaşlar şu an e, tam da Hatay'daki Titus Tüneli'nin oradayız. E, e, buraya şöyle vadi gibi bir alan. Şuralar çok güzel değiştirdik. Şu anlık gölge ama güneş olursa çok sıkıntı. Çünkü ben burada pişerim yani. Güneş olursa pişerim. Öyle. Bakın çok güzel gölgelikler var Burada tam fotoğraflık Hataya. E, şu anlık şeyim e, 4,5 yıldız O yarım yıldızı niye kırdım derseniz O yarım yıldızı e, Şey olduğu için kırdım Hep Çok sıcak olduğu için kırdım Ama insan alışıyor bir süreden sonra İlk gün mesela çok sıcaktı ee, mesela bugün ikinci gün alıştım ama hala sıcak. İnsanların nasıl burada yaşadıklarını anladım. Evet arkadaşlar, şu an biz incir buldum. Ee, bu incirin isim ne Bu bir incir acı. Bilemedim. Çok ekşi. Oğlum, Böyle oğlum. bir yer. şu an e, şeyde bu ortamda bulduğum bazı markette, bazı mağazaların e, mozaik mağazasının e, bazı röportajlar falan yaptım. Onlar bana anlattılar. Onlara da buradan teşekkürlerimi yolluyorum. Çoğu yer kapanıyor. Zaten kapanırken tek tek son anda. Evet şu an Hatay'daki bir mozaik... E yapılma atölyesinin yanına geldik burada bir e, ablamız var ablamız e, bunları kendi ekibiyle beraber yapmış mesela şu gördüğünüz büyük tablo var ya şu e, bu ta tamamen 5000 be liraymış ve 3 ayda yapmışlar onlar aldığımız bilgilere göre e, şöyle değişik değişik şeyler var çok güzel Bence bravo yani. Bunların hepsini e, sabırla dizmek gerçekten beni bile etkiledi. Mesela şunları bakın bunların hepsini ayrı ayrı diziyormuş yani. Ayrı ayrı yapıyormuş kolay değil. Ben yani böyle olacağını biliyordum da bu kadar zor olacağını bilmiyordum. Evet bu resmi Hatay'da her yerde görebilirsiniz. Ve ben bu resmi şu an 7. görüştüm. Hatay'ı almışlar mesela Aa, ne güzel. Burada ben varım merhaba. Evet, Hatay medeniyetler kentinden merhaba. Hatay'a ait bir e, hikaye anlatmak istiyorum, aslında mitolojik bir hikaye. E, tanrıların Tanrısı Zeus'ın e, oğlu e, Apollon Daphne'ye aşık olur. E, Daphne'nin arkasından koşar, onu sahiplenmek ister ama Daphne kendini teslim etmez ve toprak ana beni sakla diye yalvarır. Toprak ana da onu ağaca dönüştürür, gözyaşları şelale olur. Onun için Daphne ağacı e, yaprakları hem kutsalları hem bu uzun ömrü ve şifaı temsil eden. Siyah majnos, biber, samısak i̇çerisine. içerisine, karar biber karabiber, Bu biber, Bunlar etin içerisine konuluyor. Et de kabuğa kısmı olur. İnanılmaz yoruldum. Zaten bütün gün yani Hatay'da geçen bütün günlerimiz e, çoğu yerde araç olmadı yani araba sokulmadığı için e, yürüyerek gidiyoruz her yere, bisikletle Sikretlerimi de götürmek olanaksızdı çünkü yani bisiklet kocaman bir bisiklet. 24 24'ten için e, arabaya sığmazdı sığsa bile çok rahatsız giderdik yani o kadar 5 saat yolu bisiklete gitmek olanaksızdı bisikletimi çok özlüyorum zaten Evet arkadaşlar videoyu bitirmeden önce e, bir arkadaşlar buldum e, bunlar da hata değişiyorlar ve kendileriyle röportaj yapmak istedim onlar da sağ olsunlar buradan teşekkürlerimi yolluyorum Kab kabul ettiler. Adı ee, neydi? Ahmet. Senin? Şafak. Ee, Ahmet e, şimdi sana bir soru soracağım. İlk önce Hatay'a geldiğimizde neler yapmalıyız? Yani nerelere, nerelere gitmeliyiz? Seyircilerine öner. Önerirsen. Bir, bir, bir kimize... Kesinlikle gidin. Orada bir sürü fosil vardı. Sürü evet. Çok öneririm. Ee, şimdi sana soracağım. Hatay'da tatlıyı biliyoruz zaten. Künefe de yani yemek olarak ilk önce ne önerirsin? Ben yemek olarak sporcu olduğum için ilk öğün olarak et. Et. Düşünürüm. Evet. Arkadaşlar ben e, önce kahvaltımız için sağlıklı beslenmemiz lazım. Şimdi Hatay'da bir sürü deniz var. Mesela Hatay'ın kendi denizi var. Ee, şeyin yanında. Yayladağ. Aynen bir ya yaylada bir deniz var. Bir de İskender. Karamara. Aynen orada bir var. <gülüyor> İskenderun'da da bir deniz var. Hangi denizi önerirsiniz siz? Ben İskenderun, Yayladağ ve Akdenizi denizi öneririm. O Bu buna gözlerin kıpkırmızı çıkıyor. <gülüyor> Normalde siyah gözlerin. <gülüyor> Arkadaşlar İskenderun'un denizinde yüzüm var. Buradaki yüzme yasak, Yayla Dağı'nda da çok dalga var, ben önermem, şeyde de... E hangi deniz, denize yüzeceğiz o zaman acaba? Karamağarada çok dalga var ve hemen derin oluyor, ben size orayı öneririm, çok zevkli. Hiç yüzdün mü? dalga vuruyor, bir de yer size vuruyor, çok eğlenceli <gülüyor> arada. ben gittiğimde... Hiç yüzdünüz mü? Evet. Ee, en son 100 yüzdüz yani şu an saat yani geçen, az, geçen 26. hafta 26. Oh güzel. Hmm, şey raporcuca katıldığınız için teşekkürler. Ee, e, şu an Hatay'nın Arslanlı'sındayız. Ee, buraya geldik. Burası e, çok temiz bir su ama herhalde e, burada güzel kişilerin e, Bilmiyorum deniz denizanası var. Ee, Annenin kalan kararı bir, çok düştü ama emin değiliz de ee, Böyle bir güzel bir plaklama temizliği gerçekten hoşuma gitti çünkü Bu dönemde böyle temiz bir plaza olması e, fazla mümkün <gülüyor> ve Gerçekten de suyu falan çok, çok güzel duruyor siz bu videoyu ben eve gitmiş olacağım. Ee, videoyu beğendiyseniz yani videoyu beğendiyseniz Ben tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Sizi seviyorum.